Kolay Merhabalar, Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. İstersen ben başlıyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar merhabalar herkese. Ben Cumhuriyet Parti İl başkanı Koyay Akın. Bizler bugün biletli adaylarımız Doktor Ali Karabaş ve Sevgi Çağlayan e, sizlere geldik bir merhaba demek istedik. Malum önümüzde bir seçim sürecimiz var. Bu seçim sürecinde sizlerden oy istiyoruz, destek istiyoruz. 14 Mayıs günü biliyorsunuz Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçimini görürüz. Bu seçimde bütün yurttaşlarımızı, bütün vatandaşlarımızı, vatandaşlık katkılarının oylarını kullanmasını istiyoruz. İnşallah 15 Mayıs sabahı da 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne çıkarmak istiyoruz. Ben bugün Bileziği dinlerimize sözü veriyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sevgilerim. günaydınlar öncelikle. E, bizi aradığınız için teşekkür ediyorum. E, kendimi tanıtayım. Eczacı Sevinc Yazgan ben. Eczanem var. E, ben de 20 yıl devlette çalıştım. Yani kamu personeli yaptım. E, adalet en başta. Adalet diyerek bu yola çıktım. Şu anda burada karşınızda bulunmamın da en büyük nedeni yıllardır süren hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, devlet işi alımlarda yaşanan adam kayırmacılık, e, liyakatsızlık, mülakatlarda haksız yere elenen gençlerimiz yüzünden şu anda buradayım. E, milletvekili adayım. E, 14 Mayıs çok önemli bir dönüm noktası. Biliyorsunuz 20 yıldır bizi yönetenler e, adalet arayan, e, hukuk arayan, e, yapılan hırsızlıkların, yolsuzlukların dur denilebileceği bir seçime giriyoruz. İktidarın e, ilk 10 yılında yaptığı iyi şeyleri de asla göz ardı etmiyoruz. E, ama 10 yıldan sonra yapılan hukuksuzluklar, adaletsizlikler, işe alımlarda yapılan yanlış işlemler ve ülkemizin geldiği adaletsiz, hukuksuzluk getirdiği. Enflasyon, ekonomik krizler birbirlerini zincirleme olarak takip etti ve bugüne geldik. Biliyorsunuz emeklilere e, 5.500 liradan en düşük emekli maaşı alana iktidar dedi ki seçim süreci içerisinde 7.500 lira yaptım. E, sizler e, devlet kademesi gibi bir burası, e, buraya bağlı çalışıyorsunuz. 8500 ya da 7500 bin, bin alan emekli maaşı artmadı. Sizce bu adaletsiz bir işlem değil mi? Yanlış şey değil mi? Bunun gibi yığınla adaletsiz ve hukuksuz işler yapılıyor. Biz e, bunları gidermek için taşeron olarak çalışanların kadroya alınması, biz iktidara geldiğimizde taşeron işçiliğini kendi siyasi oy depoluk olarak görmeyeceğiz asla hak eden insanlar edecek <gülüyor> ve kadrosuna alacak, kadrolu olarak çalışacak. Uzun lafın kısası biz adalet için geliyoruz. Teşekkür ediyorum burada beni dinlediğiniz için. <gülüyor> evet, evet, hadi Bey. Öncelikle günaydınlar. herkesi saygıyla sevindim. Şimdi Genel siyasete girmek istemiyorum. Sizlerin sorunlarını konuşmak çok daha makul ve mantıklı geliyor. Şimdi köy hizmetlerinden geliyoruz. Orası da oy deposu olarak kullanılan siyasi kadrolar haline getirildi. İtfaiyeler oluyor. Bir itfaiyeci bir 10 yılda 15 yılda yetişiyor. Belediyeyi bir grup alınca alıyor onu her yere sürüyor. Bakın arkadaşlar meslek değilsiniz siz. Meslek misiniz? Hayır. Sizi mesleki bir gruba sokmuyorlar. Niye? Çünkü sadece hortum tutan insan olarak algılıyorlar sizi. Oysa birinin canı yandığı zaman anlıyor. Evi yandığında, iş yeri yandığında, ormanı yandığında sizin kıymetiniz öne çıkıyor. Belki de en zor işlerden birini yapıyorsunuz. Günlerce oturursunuz belki yandın olmaz ama gecenin üçünde beşinde saati yoktur. Ben kadın doğumcuyum. Benim kadar tetikte durmak zorundasınız sizler. Biz taşeronluğa karşıyız bir. İkincisi itfaiyenin bir meslek örgütü olması gerektiğine inanıyoruz. Gelen belediye başkanlar, gelen iktidara göre kafasına göre yer değiştirilen yerler olsun istemiyoruz. Çünkü itfaiye zor yetiştirilen bir kurup zor yetiştirilen teknik bir eleman. Ama 10 yılda yetiştiriyorsun, ben geliyorum ya sen AK Partilisin, Hacı Gülen Gül e hı hı. Bakın mesleğin, liyakatın, liyakatın siyaseti olmamalı. Ne olursa olsun, hangi parti gelirse gelsin, merkezde siz olmak zorundasınız. Onun için taşeroğlu'nu kaldırıp, itfaiyecileri mutlaka bu kadroyu vereceğiz. E şimdi burada kadrolu çalışan da, taşeroğlu alanlar aynı parayı alıyor mu? Alamaz. Madem size ihtiyacı var bu sistemin. Madem size ihtiyacı var, niye sizi taşeron yapıyor? Hiç düşündünüz mü? Yani sen bir elemana ihtiyacın var diyorsun, ki ben üç ay çalıştırayım, beş ay çalıştırayım. Ne Tek sebep var arkadaşlar. Çünkü sizden o istiyorlar sadece. Yani sen oy verdiğin sürece o kadrodasın. Biz buna karşıyız kardeşim. Açık ve net söylüyoruz. Siyasi fikri ne olursa olsun. Yetişmiş liyakatlı kadrolar bizim iktidarımızda yerinde kalacak kardeş. Sen AK Partilisin diye iyi bir itfaiyeci olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Burada tanıyoruz çoğumuz birbirimizi. Uşak Küçük Yer. Bu kadroların tamamını belediyeden, milletvekili torpillerinden, eş toz AKOK'tan geldiğini çok iyi biliyoruz. O zaman ne oluyor? Yetişmiş eleman arada kaynayıp gidiyor kardeşim. Oluyor seni fen veriyor, zabıtaya veriyor, sağa sola sürüyor. E itfaiye başkası ortamı tutar. Hortumu tutmaktan ibaret gören bu sisteme biz dur demek istiyoruz. Ekonomiye gelince de çok uzatmaya gerek yok. Cebinizdeki paranın eridiğini hepiniz görüyorsunuz. 200 liranın cebinizdeki değeri siyasi fikrinize göre değişmiyor arkadaşlar. 200 liraya gittiğinizde şu an 1 kilo kıyma alamıyorsunuz. 360 lir olmuş. CHP'li olunca size 1 kilo kıyma vermiyorlar. AK Partili olduğunuzda da size Bu sistemin genelinin bozukluğu. Yani kral istemiyoruz biz. Bunu 13. Cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu da kral olmaya çalışırsa karşı çıkacağımızı söylüyoruz. Biz kuralların bulunduğu bir sistem belirlemek Hı. istiyoruz. Yani sizin burada nasıl kurallar varsa her yerde de geçerli kurallar, siyasi fikirlere endeksli olmadan kurallar. Arkadaşlar ameliyatın kuralını ben e, hangi partiden diye yapmıyorum. Ben bir sezeryeni yaparken ya bu CHP böyle kesin, bak Parti böyle kesin diyebilir miyim? Ya da siz bir yangını söndürürken ya CHP'nin malı boşver böyle söndürün diyor musunuz? Zaten diyorsanız vicdan kavramı diye bir şey kalmaz. Bu açıdan sözü çok uzatmaya gerek yok. Mi adını doldurmuş bir iktidar olduğunu düşünüyoruz. Yani herkes gelip burada sevaatlerde bulunur. 21 senedir yapmadılar, yapmayacaklardı. Bakın az önce geldik köy hizmetlerinde. %80'i taşeron arkadaşlar. %80'i taşeron. 15 tane kalıcı kadrolu insan var. Kalanının tamamı taşeron ana kadroda olanları yirmi beş alıyor. Diğer arkadaşlar on bir on iki bin lira alıyor. Sizce vicdan mı? Aynı işi yapıyor. Yıllardır orada çalışıyor ama ömrü daha fazla para alıyor. Niye? Çünkü bu hükümetlerin çoğu sadece elinde bu gücü tutmak istiyor. Evet kardeşim bak tepemi attırma sözleşme zamanı geliyor. Laf yaparsan bir soru soran yok arkadaşlar. Şimdi sizden de soru soran olmayacak. Soru sorduğunuz zaman buradan birileri onu ispiyonlayacak. Sistem bunun üzerine kurulur. Oysa öyle değil. Biz buraya geldiğimizde dememişsiniz ki yangın söndürme helikopterimiz yok, uçağımız yok. Şu malzememiz eksik. Hadi konuşurum da göreyim. Konuşamazsınız arkadaşlar. Çünkü sistem bu halde tıkanmış durumda. Bir şey daha söyleyip bitireceğim. Cumhurbaşkanı'nın 16 altı uçağını da satacağız arkadaşlar. Hiç açık ve net. 16 altı uçağını satacağız ama bu parayı yangın söndürme uçakları için kullanacağız. Yanan ormanlar hepimizin yeşili. Yani yüreğimiz yanıyor. Artık bu hükümetin normal yeşili sevmemesi, sadece doların yeşili sevmesinden bıktık kardeş. 14 Mayıs'ta seçime giderken bir 30 saniye düşünün. 30 saniye düşünün. Bir de bunları deneyelim diye bakın bu işe. Beş yıl sonra beğenmeseniz kırmızı kartı yine gösterirsiniz. Biz siyasi fikrini olursa olsun bu ülkede hizmet eden herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu belirtmek istiyoruz. En büyük milliyetçi işini en iyi yapan kişidir. Ee, sabah sabah bizi dinlediniz, kafanızı şişirdiniz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.